Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrı Resabaş'tan, hoş geldiniz. Evet, yine CJ gördüğünüz gibi atletli ve kot pantolonuyla gerçekten çok etkileyici duruyor her zamanki gibi. Ee, hoş geldiniz. Şöyle bir oyun seslerini kontrol edeyim, daha iyi hisseden tamamız. Ee, aa, yukarıdan şey alabiliriz bak. Alabiliyor muyuz, var mı? he hehehe, güzel. Fotoğraf makinemizi aldık. Artık gazeteciliğe başlayabiliriz. Ay şurada çok az mı durduk be şeyin başında. Biz devam edelim. Evet en son Rider'la falan uğraştık. Ee, şimdi devam. Ee, baştan söylüyorum mod oynamayacağım arkadaşlar. Mod, mod yüklemekle hiçbir şekilde uğraşmayacağım. Ee, mod yok. Arkaya inşallah mod yok yazmamı gerek yoktur. Arkaya inşallah başka bir kağıt daha yazmamı gerek yoktur. Ama her zamanki gibi Switch'in görevine gitmeden önce şöyle bir etrafa bakınıyor olacağız. Ha, şu şurada bir şeyler vardı genelde Ha. Dur bakalım. Şuradaki şeyleri bir gidelim de. Şu arkadaki şeyi ben unutuyorum. İn abi, in abi at. Evet. Şuradan şuraya geçelim. Ne vardı? Burada burada sprey vardı. Aynen öyle. Sprey vardı. Aaaa bunu alırsak kamerayı kaybedeceğiz. Tamam be kaybedelim kamerayı. Şu an için gerek yok zaten kamerayı zaten. Biraz sonra e, burası neresi ha. şu arka yerleri falan hep özlemişim ya böyle. Daha özlediğim yere bak. Ama özledim işte nostalji oluyor. Şuraları falan özlemişim buradan farklı farklı yerlere çıkıyordun. Ah be buraları, buraları ilk kez keşfederken ne kadar heyecanlanıyordum ya. Aa burası da neresi? Wow, buranın arka bahçesi mi varmış? Vavv. Wow. Evin arkada, arkasında boşluk varmış oğlum falan diye. Burada hiçbir şey yok tabii. Burada, burada hiçbir şey yok. Burada ne var? Ha burası arkası. Burada mesela şu spreyi bulunca çok heyecanlanmıştım saçma sapan bir şekilde. Öyle, biraz dolaşalım o zaman etrafı ya ben şimdi bir nostalji yapınca şey oldum. Biraz daha yapasım geldi. Geleceğim Sweet 5 dakika. Bir, bir dakika bekleyeceksin. Ben 5 dakika deyince sanırım... şey yazabilir miyiz ya? 1 dakika mı daha fazla kullanıyorsunuz 5 dakikayı mı? Her şey olarak böyle aa bir dakika durun bekle falan gibisin lan. 5 dakika bekleyemiyor musun gibisin lan. Ben buraya gelince 5 dakikan o kadar kullanılmadığını öğrendim o yani o oluyordu bizim orada. ilginç yani. O yüzden lütfen yazın hangisini daha çok kullanıyorsanız yorumlarda belirtin. Burada hiçbir şey yokmuş ha. En, en ufak bir şey yokmuş burada. Benim hatam yani? Okay tamam hadi geri dönüyoruz. İleride bir silah bir şey var mıydı ya? Yani? Yok. Yok, yoktur. Hadi geri dönüyoruz. Evet, hatırlıyorum günaydın. Güzel bir yine. Yine güzel yağmurlu bir günden size e, merhaba diyorum. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağsın. Sweet the hemen yumuşadı You already sprint now Hey, Hemen dağılar bunlar be. So easy yumuşadı ya. Hemen yumuşadı ya. Şöyle yumuşadı ya. Az önce senin sözün buralarda geçmez koçun diyordu. Ya be beş dakika geçmedi yarıdan. Affedersiniz. Bir dakika geçmedi yarıdan. Belki bir dakika geçmiştir o yüzden 5 dakika kullanın. Şimdi ee, bir dakika. Ee, bu resmi olarak kayıtlarda dakika meselesi olarak geçecek ya, Şunu bir halledelim. Bak Mesela burada da var ha. Dur abi dur. Abi, bak burayı da boyadık. Boyayalım işte her yere boyayalım abi. Biz sanatçıyız ya. Dur sanatımızı icra edelim ya. He böyle yapma ya. Aaaa. Şurada bir yerde var mıydı acaba? Oyunu %100 bitireceğiz bu O yüzden farklı şeyler yapabildiğimiz anda yapacağız. Aha ha burada da vardı bir şey. Yanlış atlamıyorsan. He he he burada bomba da vardı. Ben bombayı da CJ for Don't be a punk. Bir dur Sweet ya, bir dur abi ya. El bombası aldık karşım ya. Bak 40 tane el bombası var ya. Size 40 tane kızım çekilirsen yoldan. O hemen boyanıyor ha. Bu bize sorun çıkaracak gibi bu arada. Bu hemen olması. Sanırım bu şeyden kaynaklı. Ee, frame Limiter'den kaynaklı bir şey ama. Ben burada da hatırlıyorum sanki bir şeyler vardı. Bak şehri boyamaya yola çıkınca her yeri boyursun. He. Normalde bu kadar şey hatırlamazdım. O, o kadar fazla oynamışım ki artık her şeyi hatırlıyorum. Burada yok mu lan buralarda? Atılıyorum sanki bir şey ya. Neyse dur. Sonra gör, gördükçe arkadaşlar, gördükçe yaparız. Gördüğünüz gibi ben de saç bandına Bandımı artık neyse... Onu taktım. Ben de balasım artık. Yapacak bir şey yok. Artık artık artık balas. 2021'de... 2019 diyecektim ya. Şaka gibi. 2019 diyecektim gerçekten ya. 2021'de artık Grove Street kalmamış. Yapacak bir şey yok. GTA 5'ten gördüğünüz kadarıyla. Tamam hallederim ben. Evet sen çok epik bir şey. Gerçekten şu an çok epik bir şey yapıyoruz ya. Ya abiciğim ne yapıyorsunuz ya? Yok öyle bir şey ya. Gerçekten yok ya. Nereden bu? Heh. Yok öyle bir şey. Polis. buralarda bir yerde bir yıldız vardı Dur bakayım. Nerede o yıldız ya? Yıldız alar alar mı? Buralara bir yerde bir şey vardı. Çok uzak... Heh yok okey tamam. Şey polisler beni görmeyince unuttu. Biz ne yapıyorduk ya? Ya abi sanki birini kovalıyorduk ama. Ben de tam hatırlamıyorum. Geri mi dönse geri dönelim ya. Deyip gerçekten de geri döndüm. Ha burası ilginç vermiş. Aha. İşte işte işte işte. Dedektif. Dedektif 146'nın burnundan hiçbir koku kaçmaz. Ne yazık ki gerçekten hiçbir koku kaçmıyor. Bazen gerçekten çok kötü kokular geliyor ya. Çok kötü kokular geliyor. Hiç hoş değil. sen de boyu mu? Sanat eseri olmak ister misin? İstemezsin. Senin sanat eseri olmaz. Bu, bu çıkarımı vardım ben. Hadi gidelim bro. I'm gonna kick your ass man. Abi bu, neden herkes girdi bu kadar bu şehirde? Adam arabayı sürerken senin için çekmeyeceğim mahbap falan diyor ya. Araba sürüyorsun oğlum, hiçbir şey yok lan önünde, trafik yok, bir şey yok. GTA 4 değil. Hoş 90 bu kadar az trafiğin olması da ayrıca biraz... ...buaf yani biraz şey. Çünkü... Lostan buralarda bir yerde de vardı ha. Yeni buralarda bir yerde olması gerekiyor bir şeyler, dur bakalım. Evlerin birinde miydi, şeyde miydi? Hiç ama. Aha, nerede oğlum A, Aa balasa bak ya. Yaşı iktidar kılınaş şey yapıyorlar. Dadan'dalar. Böyle şerefsizlik olmaz karşım işte. Bu biz bu şerefsizliklerden temizleyeceğiz dedi balas şey giyen serdar. Balas renkleri giyen serdar. Diğer taraftan girsek acaba orada mı ya? Orada değildir herhalde. Burada hatırlıyorum. Burada bir, bir tane var. Ha ha ha Aa balaslar gittiler. Bak bakın bakın bakın bakın işte uygarlığı gösterince sözlerle ya sweet döveceğim seni ya. Ya va, yemin ediyorum Los Santos'tan çıkınca kalacaksın abi içeride ya. oyalanacağım ya. Her yerde oyalanacağım. Yapacağım her şeyi yapacağım ya sweet. Oha onu ben mi yaptım? İyiymişim. Kovatlıymışım kuv baya. Ya bir sus ya, bir sus. Hakikaten bir sus ya. Ben bunun için mi geldim? Abi? Ben senin şikayetlerini, sızlanmalarını dinlemek için mi geldim? İş yapıyoruz ya, etrafı boyayacağız dedin etrafı boyuyoruz. Ben mi dedim gidip boyayalım diye? Sen dedin gidip boyayacağız diye, ben de okey dedim abi. Grafitleri bul ve sprey ile boya, hallettik. Bir tane daha varmış. Aha. Ne yap, ne yapıyon lan hadi, hadi. Bir şey yok oğlum burada. Aa, oğlum bir şey yok lan, araba park halinde. Ben bu arabayı böyle yapabiliyor muyum? Oha morge senin azılı düşmanların, ben bunları nasıl yapacağım şey yapacağımı buldum ki. Tamam, sıkıntı yok. Hayır hayır, dur lan oraya sıkma. Ben buldum abi, ben sizi şöyle yeneceğim. Yenemiyorum öyle. Şunu şöyle ileri doğru itsem. Acaba yok olmuyor. Allah Allah. Arabalar ne kadar ya? Selam boys. Görüşürüz. Görüşürüz olacağım. Kendinize iyi bakın. Hayat, hayat güzel. Hayat sanatçıya güzel. Var. Gerçekten. Değil. Hayat sanatçıya güzel değil ya. Hahaha. <gülüyor> Hayat sanatçıya güzel olmadığı için de sanatçı yapıyorlar. Sanatçı yaptıkları için yine güzel olmuyor. Kötüleşiyor hatta. Ama öyle yani o bir döngü böyle, kısır döngü. Hemen boyadık. Hadi bakalım Sweet, gel al beni. Geliriz bro. Sweet'in arabasına bin. Aşağı, ama şey olacak. Şöyle yapsak sanırım. Hiçbir işe yaramadı. Haydi, dönelim o zaman. Ben hatırlamıyorum başka bir şey var mıydı, yok muydu? Bazen de silahlara bakıyorum böyle, ulan acaba şurada bir silah var mıydı gibisinden. Ama, yok. Görünmüyor şu an. Sweet, arabanın da şey yaptık ama, ya abicim kaç kere söyledim ya, şu yol üzerine durmayın ya. Yol ya burası. Yol abi yol, arabalar geçiyor ya. Eee aynen hey, bro. Bize harçlık verdi. 200 dolar verdi. Lan ne yapacağım lan ben 200 dolarla. 200 dolar ne yapacak ya? 200 dolar neye yani? yetecek ya? Harita açıyorum ha. harita şu an açıyorum. Ne yapacağım ben 200 dolarla ya? Gidip ev mi alsam 200 dolar acaba gelip... Oho yarış mı yapsak ya? Yarış mı yapsak ya? Ben gitmeye bir şey söyleyeyim. Yarış yapalım. Ben gidip bir yarış yapmak istiyorum. Para kazanalım biraz. Ben bir de bunun şeyini alacağım, yedeğini alacağım. Böyle olmuyor. Aynen. İkişer tane yedek. Aa, ne güzel görünüyor ya Yağmur. Ha çok güzel Sen kimsin ya? Carl, Oficar Hernandez. Who? Hernandez. Oh, ne ne hey, bir anladın bir anladın. Anladın. sen bir geçen bölümde aramadın mı? I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Bir bir bir adam için neden bu kadar zahmete giriyorsunuz ya? Diğer şehre, şehirlere gittiğim zaman dört yıldız, 5 yıldız oluyorum. Neden abi? Neden bu kadar absürtlük ya? Sensible Ward. aslında şurası da böyle bir Tourist attraction gibi bir şeymiş yani herhalde. East Beach, Los Santos. Bir ara orayı da şey yaparız, geziriz. sürüş kabiliyetim bu yarışa gitmek için yeterli. Değil. Allah kahretmesin yani size. Ayrımcılık yapıyorlar ya. Göreceksiniz oğlum. Tank sürerek geleceğim buraya. Bejicikin katın orada. Hocam arabanızı çaldım. Bir sürü Vagos çetesinin arasına arabanızı çaldım. Ben bu arabayla geri dönerim. Görüşürük. Kendinize iyi bakıyorsunuz. See later, alligator. See you while, crocodile. Ben madem şey de yaptım şuradan. Ha şuradan silahlar da alalım ama. Respan olmuşlar mıdır ya acaba? Şöyle bir bakalım. Hey, yes. Demek ki sık olan bir vaka ki bak diğer insanlar da sürekli geliyor gidiyor. Efendim hocam söyleyeceğim mi biraz? <Gülüyor> ne var lan? <Gülüyor> ne var? Om? Oh, ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? <Gülüyor> ne var? <Gülüyor> Hayatta bağlı şeyler üzüyor. Değerli ahbaplarım. Hayatta bazı şeyler çok üzüyor. Şöyle bir bakıyorum her şey yerimizde. Her şey yerinde şu an. Hayatta bazı şeyler... Efendim. Kim? Hernandez mi? Kim bu? Evet. Teşekkürler ofisler Hernandez. Sizin de aynı dileklerle değerli insan. Aynı dileklerle Memur Bey. Çatılarda dolanıyoruz. Bize Roof Crawler diyecekler bundan sonra. Bundan sonra bizim adımız bu olacak. Roof. Crawler'ın şeyini ne olur acaba? Tam olarak şöyle uygun bir lakabı. Çatı... Çatı çıtlayan! Çatı çıtlayan ne kadar cool bilmiyorum ama... Olmuştur be! Çatı çıtlayan için... Başka bir gün. Çatı çıtlayan zor anlar yaşadır biraz. Ne olur ne olmaz abi. Yani bunları alıyoruz ne olur ne olmaz. Bilemezsiniz. Gerçekten bilemiyorsunuz. Ne olur ne olmaz. Cleaning de öyle. Hadi bakalım. Hey, you got to keep it crack gideceğiz They Eddie yeah, is the the şeyleri little görüyorsun. <gülüyor> görüyorsun mesela big smoke <gülüyor> birazcık daha day rahat bırak diyor. Bayağı fikir çatışmaları <gülüyor> falan var. Man, slang to their own They don't care about nothing. You're naive, my friend. We keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Nah. Big Bear? Hadi bakalım. Big Bear, kocaa ayı. The Hadi atla atla Swift'in arasını atlıyoruz. Sen arabayla atlasak ya. Gel ya gel. senin arabayla gidelim ya arabasını yeni yaptırmıştır şimdi. Gel bakayım senin arabayla gidiyoruz. Arabanın arkasında da hocam bu kadar sevnan pişmeseydin ya zararlı bunlar hep, bunlar hep zararlı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> burada da bir şey yok mu böyle gizli mızda silahlar falan ve iyice taktım ona bunu. Lan burada acaba şey yok muydu ya? grafiti yok şey. Hadi bakalım. Hey Ya çalarız ne sırayla ya. Şey, right Open up. You CJ, sure, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne yazıyor, What happened to olmuş, like. you know hey, hey, you know yeah. right, Hell, yeah. Hell yeah, Go make that motherfucking toilet oh, no, hadi sj okay de rider yeah, bu kadar şey yapıyor ya relationship mi yazıyordu ne yazıyor ya bak bu balas renkli giymiş Hadi gel gelin bakalım. Ne ne yapıyorsunuz ya? Nereye koşuyorsunuz ya? Arabayı çalacak gibi gördünüz bir endişelendirdiniz beni. Geçelim şuradan zaten. Ve bize sopayla saldıracak olan herifin kafasına sıkalım ki üç tane. Yolun ortasında durmasaydık abi. E yolun ortasında durduk yolun ortasında e araba ok. Kısa abi net. Okiyiz net. Abi iyi vurmuşuz kafadan kafadan iyi vurmuşuz bence. Öyle çok doğru yeri vurmuşuz. Hey, vurmuşuz. Man nah, I'm down homie. Vursanız da ha. Hey, grab hold of that bat over there. Beyzbol sopasını alayım evet. Beyzbol sopası daha şey göründü. Ee, buralarda bir yerde bir silahla bir şey. şey yoktur herhalde ha. Var mı? Bir şey. Oradan koştuk be. 2 metre koştuk hemen şey yaptın ya. Herkes yaşlanmış. İşte CJ gittiği zaman herkes gençti. 5 yıl içinde herkes yaşlanmış artık yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Tamam çekiyoruz arabayı çok özür dileriz. Ee, bizde Rider Rider Guys Get Sun Rise. Rider Akakaratmesin oğlum Gel o zaman hadi. <gülüyor> <gülüyor> Pikador. Aa ben var ismini yeni öğreniyorum. Pikadormuş. Okey. E, gidelim o. Man you can smell a crack down a Benim orada çıkmamı bekliyorlar, okay. Bence şöyle. E Hayır lan, ha, okay, eğil, eğil, Eğilerek gidelim, ha. Şöyle eğilerek gidelim. Eğilerek girdik kapıdan ama ayağa kalktık sonra çünkü neden olmasın. Ya e, hoş olmayan manzaralar bunlar hep fuck <gülüyor> hey, hey, <gülüyor> <gülüyor> öldürüyoruz abi herkesi öldürüyoruz no no witnesses no tam siz öldürmeyeyim hadi ama yani sağda solda bir biri, birisi varsa onları öldüreceğim hocam size evet. Öldü lan sen. Doğru düzgün. Ölsene oğlum ha. Şurada ne var? Bomboş bir oda. Ne, ne ne ne ne yani bu abi? Ne ne bu oda ya? Sirleniyorum böyle şeyler. Ne yapıyorsunuz abi? Kocaman bu. Bu oda ne ya? Ne yapıyorum? Ne, ne bu? Hadi evi inceleyelim. Bu ne abi? Ne kadar bomboş şey bir oda ya. Abi neden bu radyoyu köşeye koydunuz ya? Koltuğun arkasına. Televizyon da buraya koy televizyon göreceli iyi bir nokta kadar küçük bir televizyon kadar uzaktan izlenir mi ya? Ne yapıyorsunuz hocam ya? Hocam. <gülüyor> Şunu doğru düzgün öldürelim ya. Ölü numarası yapıyormuş gibi geliyor bana. Sen, ha burası a burası okey burası gayet doğal normal doğal değil normal de değil ama o da işte, yani normal şey yapabiliyorsun. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Raider bir seni de vurabilirim ha. Her an seni de vurabilirim yani ger gerginim şu an. Ya şu oda ne abi ne yani burası ya? Gerçekten sinirlenmiyorum da bu arada evin içindeki evin içini yenilen... ...büsenlediğim için yok yok. Ryder... ve evet. gel, Hocam gel. Az önce polis... Hocam gel. Bin bin bin bin. Eve kaçmamız lazım bizim. Buradan gitmemiz lazım. Bence burada şu olmuş, bunu herifler uyuşturucuyu kullanmış, sonra birbirlerine sıkmışlar kafayı bulup, sonra da polis ve uyuşturucu kokusu öğrenmek için gelen polisi sıkmışlar. Bence böyle olmuş. Bence kesinlikle böyle olmuş. Yapacak bir şey yok bu konuda. Abi neden Switch'in araba kaldırımına park ediyoruz ya? Bası, baka, baka, baka, baka. Evet, Grove'ye geri dönüşecek. Ama şöy değil Merhaba, hepşolarım ben Serdar ve... Hey, Sanryasa, hoş geldiniz. Hemşo. Güzel. Ve... Dostlarım, aboplarım, hemşolarım. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. E, lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı eksik etmeyin, e, dileyen destek olabilir aşağıdaki katıl butonundan, e, öyle daha fazla şey için Instagram'dan falan mesaj edebilirsiniz bana ulaşabilmek için, e, Twitter'dan veya işte başka şeyler yerlerden, Facebook'ten oradan buradan takip edebilirsiniz, bütün linkler aşağıda, ayrıca korku uykuları yazdığım bir blog da aşağıda yer alıyor, oradan bakabilirsiniz bunların hepsine. Ee, öyle sonraki defaya görüşmek üzere hayatta mutlu, keyifli, huzurlu ve yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay.